Evet değerli arkadaşlar, personel alımları ve ön izinlerle alakalı geçmişten beri yaşadığımız en büyük problemler sanıyorum kurumlarımızın problemleri. Şimdi burada 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun var. Bu kanunun da uygulamasında İki farklı konu karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu ben özellikle belirteyim. Ee, görsel öncelikle dikkatini çekecek ama bu görselden önce şöyle bir bilgi vereyim. Ee, bu yasanın uygulama yönetmeliğinde beşinci maddesinde ve üçüncü fıkrasında şöyle bir ifade var. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalıştırılacak, çalışacaklar. Kimler bunlar? Öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler vesaire sayıyor, devam ediyor. Ünvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı ücret uygulaması yapılacaktır şeklinde bir ifade var. Bu tabi kurumlarımıza çok ciddi manada bir yük getirmekte. Yani asgari ücretin 3 katı dediğimiz zaman, şu anda asgari ücret biliyorsunuz 6 ayda bir değişmekte. Evet yıl başında değişti. Temmuz ayında tekrar değişecek, tekrar değişecek. Bu bu şekilde devam edip gidecek. Ben buradan şöyle bir şey çıkarttım. Bu görselde görebiliyoruz. Bakın bir e, yabancı uyruklu eğitim personeli ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bir eğitim personelinin e, bir kuruma maliyeti. Aylık asgari ücret 5040 lira. Bu Türk öğretmeni olduğu zaman buna ödenen net 4253 lira SGK primi falan derken o kuruma maliyeti 6129 lira. Ama yabancı uyruklu bir eğitim personelinin işe alınması dediğimizde eee asgari ücretin 3 katı 15.000 lira. Ödenen net maaş 11.408 lira. Gelir vergisi, SGK primi, damga vergisi derken aylık kuruma maliyeti 18.389. neredeyse 18.500 lira. Bu tam 3 e, katı maliyet getirmekte. Tabii bu birebir Milli Eğitim Bakanlığını ilgilendiren bir konu değil. Bu konu özellikle Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiriyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bizim direkt ulaşmamız veya buna bir çözüm katkı yapmamız mümkün değil. Bizim önerimiz şu oluyor. Sayın Bakanlık yetkililerimiz de buradayken bu konuları dile getirelim. Ee, bakanlığımız iki bakanlık arasında e, irtibata geçerek bu konunun çözümü için bir gayret saf etmesi gerekiyor. Neden? Şimdi bununla alakalı bakın o 4817 sayılı yasada bahsedilen e, uygulama yönetmeninin bir 13. maddesi var. O onun için madde de biz özellikle okullarımızın kuruluş aşamasında, Bakanlıkla yap, çalışma Bakanlığı yaptığımız görüşmeden memur teklif ediyoruz, red geliyor. Tekrar başka bir görevli teklif ediyoruz, red geliyor ve ifade şu. Diyor ki, çalışma bakanlığının ilgili yönetmeliğinde bir yabancıya karşı beş Türk çalıştırmak zorundasınız. Yani siz bir yabancı çalıştıracaksınız ama bunun karşılığında beş Türk çalıştırmak zorundasınız. Ve bindik, kurucumuzla birlikte Ankara'ya gittim ben. Ankara'da Çalışma Bakanlığı'ndaki ilgili birimle görüştüğümüzde evet dediler böyle. Dedim ki arkadaşım bakın böyle bir şey olamaz, olmaması lazım. Bu çalışma e, yönetmeliğinin ilgili maddesinde bir farklılık var. Orada şöyle bir ifade var arkadaşlar. Diyor ki eğitim sektöründe çalışacak yabancıların çalışma izin başvurularının değerlendirilmesinde Birinci ve ikinci maddeler uygulanmayacaktır. Yani eğitim sektöründe bir yabancıya karşılık beş Türk personeli çalıştırması uygulanmayacaktır. Bir cümleyle, bakın kanunu uygulama yönetmeliğinde eklenen bir cümleyle olayı aşmışlar. Ve bunu ben kendilerine gösterdiğimde oradaki memur arkadaş hocam ben bunu bir e, şubemizde görüşmem lazım dedi. Şube müdürüyle görüştü, arkasından daire başkanıyla görüştü ve neticede e, daire başkanı da arkadaş gelerek, hocam biz evet. bunu gözden kaçırmışız, özür dileriz. E, bu doğrudur, böyle bir e, yönetmeliğimizde açıklama var, ilgili madde var. Bundan dolayı gönderdiğiniz teklifleri yenileyin, biz tekrar memurlarınız onaylayacağız dediler. De yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki e, öğretmenlerimizle alakalı kısım da aynen... Memurlarla alakalı kısım gibi uygulama yönetmeliğine bir cümle eklenmek suretiyle mesela şöyle denebilir bu okula milletler arası okullardaki uygulanan ücret yönetmeliği öğretmenlere uygulanan ücret yönetmeliği emsali Türk okullarındaki gibi uygulanabilir böyle bir cümle eklenebilir tabii bizim teklifimiz farklı bir cümle eklenebilir. Hatta aynı okullarımızda Türk personel çalıştırdığımızda onlara asgari ücretin e, miktarında maaş verirken yabancı uyruklu çalıştırdığımızda buna biz 3 kat maaş veriyoruz. Dolayısıyla eşitler arasında da bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Bunun aşılması için de e, yapılacak şey e, Sayın Bakanlığımızın yetkileri bunu Çalışma Bakanlığı'yla ivedi olarak görüşerek bu işin halledilmesi aksi halde kurumlarımıza çok ciddi manada yük getirmekte ee, ve kurumlarımız da buradan çok ciddi manada sıkıntı çekmekte. Bu kanun 2003 yılında yürürlüğe girmiş. Yani 19 sene önce çıkmış bir yasa. O zamanları milletler az okullar henüz yok sayılacak kadar az. Hı hı. Yani yok. Ee, o zamanki şartlardaki okullarda varsa birkaç tane okulda birkaç tane yabancı uyruklu personel çalışırken böyle bir şey konabilir. Ama şu anda milletlerarası okullarımızı çalıştırırken e, açılışı e, çok yeni ve bunlardaki çalışacak personel çok fazla olduğundan dolayı hatta çalışacak personelin %90'ı yabancı uyruklu olmak durumunda. Neden? Türkiye eğitim öğretim sisteminde yabancı dilde İngilizce öğretmenliği yapacak, yabancı dilde Ar e, Arapça öğretmeni yapacak, yabancı dilde matematik, yabancı dilde kimya öğretmenliği yapacak bir sistemimiz yok. Dolayısıyla biz yabancı uyruklu personeli çalıştırmak durumundayız. Bu da kurumlarımıza ciddi manada yük getirmekte. Bunların açılması için böyle bir teklifimiz var. Burada zaten görünüyor rakamlar da verdim. Yabancı uyruklu 20 personelin, 30 personelin maliyetiyle Türk personelin maliyeti çok farklı, çok fark etmekte. Dolayısıyla kurumlarımıza ciddi manada yük getirmekte.